Evet arkadaşlar şu an size ağaç nasıl kesilir onu göstereceğim. Gerçek hayattaki gibi vuruyoruz. Bu şekilde vuruyoruz bakın. Görüyor musunuz? Neredeyse oldu. Ve ilk parçamızı vardı. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni videoyla beraberiz. <gülüyor> Arkadaşlarım burada. Uğur, İlayda Gerçekten ve var. Barış.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 Ee, bu eşyalar bonus chest'imizden çıktı. Bonus chest'imiz şurada. Şu meşalelerde boşa gitmesin. Onları alalım. Hazırsak diğer arkadaşlarımız ne yapıyor ona bakalım. Yusuf, Neden? Yusuf, Efendim. Yusuf. Ne buldun? <gülüyor> ne buldun? Furfa. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Buraya gel. Kaçma. O ne öyle? O ne öyle? Nereye gidiyorsun? Buraya gel, ağaç kesiyorum sana. Kanka tamam, ağaç arıyorum. Nasıl ağaç arıyorsun? Oğlarsan <gülüyor> bulamam ki. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Oğlama. Tamam, durdum. Lan. Ben... <gülüyor> Buraya gel. Buraya gel. Dur rahat bırakalım. E, taş devrine geçmemiz lazım. O yüzden taş ya. bulalım. Allah, Allah. Kim vurdu? Yusufur, Ben vurmadım. Oğlum öldü mü? Ben mi? vurmadım. Hahahaha. Abi <gülüyor> öldüm ya. Kim <gülüyor> <gülüyor> vuruyor ya gerçekten? İlayda neden vuruyorsun? Barış gel. Vurdu kanka. Hayır, Hayır yalan söylüyorum. Söylüyor, ben ben orada açık etiyorum. Şu vurdu bak şuradaki bikini olan. Bak Hayır. siyah bikini giymiş abi. Lan ben burada bir şey yapıyorum. Verin. bir şey abi. Onda hepsi onda. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Bak kaçıyor. Bak kaçıyor. Yakada. Ne diyebilirim? Lan Öyle yalan söyleme. Yalan hayır, söyleme. Hayır, hayır. Yakala yakala. Hayır, hayır hayır. Hayır hayır. Vurma vurma canıma azaldı. Hayır dur. Kaç. Dur, <gülüyor> Lan. Dur, dur, dur. Hayır rahat bırakın beni. Aa! Tamam koş koş koş. Efendim. Ah yiyecek yemem lazım. Bir saniye Aa! baltam var. Ben daha çok hasar Al. Tüm eşyalarım gitti. Neyse gidip geri alalım. Evet yüzmek için de şu hareketi yapıyoruz arkadaşlar bakın. Şunun mükemmelliğine bakın. Vay be. Yalnız bir şey değil mi? Gece olmaya başlamadı mı? Başladı. İlayda ne yapıyorsun? Odun topluyorum. Kaç tane odunun var? Odunuz varsa getirin. Ee, bir saniye bekliyorum. Oldu. Bakayım. Şimdi <gülüyor> 32 tane eee ah benimki odunun. Açık ev yap, gece oldu, canavarlar çıkacak. Bırak artık onu. Tamam. Oğur, kanka sıkıntı yok. yeter herkes zombilerden korusun bizi. Oğur. Balık mı tutuyorsun? Diyorum beninki bir Kesmiyorsun şu an güneşleniyorsun bikininle. <gülüyor> Hayır görüntü bir problem vardı da o yüzden. Kanka ha, tamam. Sana. Kolay gelsin sana. Arkadaşlar bizim de katkımız olsun. Evet çok fazla yardım etti. Ben yoruldum arkadaşlar. Siz yapın geri kalanını. Gel lan buraya. <gülüyor> Yapma. Dur tamam evet. Yap koy onu. Ee, şurada boşluklar kalmış. Şurada bak. Burada boşluk Orada var. boşluk yok oraya pencere yaptım. Tamam. Pencere sonrasında. Vur. <gülüyor> <Evet>, geldim. <gülüyor> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <gülüyor> Kanka ağaç kesiyorum. <gülüyor> Kolay gelsin. Teşekkürler. Yardım etmek ister misin? Evet olur. Yardım edeyim. Bana balta getirerek yardım edeceğim. Hayır, sana çiçek vererek yardım edeceğim. Al sana çiçek verin. <gülüyor> balta verir misin balta? Veririm. Bir saniye. Anladım. Anlamadım. Uğur ne yapıyorsun? Ağaç kesiyorum. <gülüyor> Neyle? <gülüyor> Neden baltan yok? Oğlum yapsana. Çünkü senden istedim getirmedim. <gülüyor> balta verir misin balta? Veririm. <gülüyor> Bekle ya. orada daha getiriyorum bir saniye Yusuf Efendim Bir şey daha soracağım ama birazdan Dinliyorum Birazdan dedim Tamam ee, Yusuf Efendim Sorabilir miyim Sor Kanka baltayı nasıl yaptın <gülüyor> Arkadaşlar burası. Kuruyorum Arkadaşlar, abi. siz devam edin. Çok iyi gidiyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Bu oyuncular sizi unutmayacak. 10 yarım canım kaldı ya. Çok iyisiniz. Hayatta kaldık. <gülüyor> Hayatta kaldık. Ben işte, gel buraya sarılacağım. <gülüyor> <Başarı canlı yapacağım. gülüyor> Kendinize gelin. Al, sana baltanı vereyim. Tamam. Şu an güvendesin. Şu an güvendesin. Ah! Oğlum öngörüm canım anam. Ya kim öldü? Kim öldü? <gülüyor> İlayda öldür dur, dur. Ay, Ay beni ben çağır, çağır, hayır, hayır. çağır, beni. Hayır, hayır. Beni beni çağırsanız. <gülüyor> gel bak bu taraftayız. Sesime gel. Ses kapıyı açna hemen. Aç kapıyı, aç kapıyı, aç. Gel, gel, kapıyı gel. aç, zombi geldi. Aç ya, ama. Tak kapıyı o açtık onu... gel. gel. Lan açsana. <gülüyor> Açıyorum. Zombiler var açık kalmasın o kadar. Uğur efendim. Senin neden üstünde kıyafet yok? Ee, çok sıcak. Tamam. Uğur burada balta var. Nerede? Sandığa koydum kanka. Nerede? <gülüyor> Sandıkta vardı. Oğlum bitirmeyin, bitirmeyin. Kim alıyor bunları? Ben tahtları aldım aşağı ineceğim çünkü. Almayın abi. Oyun oynayamıyoruz sonra. Ben şuradan aşağı iniyorum. Gelmek isteyen varsa kazma veririm. Abi vurma canım az. Sen tamam, olur ben, ben gelirim. gelirim. Tamam ikiniz burada kalın. Vur vur öyle kazılmaz. Lan vur yapma. yapma. Bay bay. İrid'e gel. İrid'de ne yapıyorsun? Odunu topluyorum. <gülüyor> Güvenli Buradan. Belki. Tamam. Uğur. Barış'a yardım eder misin? Ben şu an Barış'ın <gülüyor> üzerini kapattım. <gülüyor> <Sen> <gülüyor> Neden atıyorsun abi? <gülüyor> İlayda. Evet. Barış'ı gördün mü? Hayır. Onu arıyoruz. Olmamız lazım. Salaklar dönemiyorsun sen. <gülüyor> Kadına şiddet. Kim yaptı? Kim yaptı? Bu mu yaptı? Kadına şiddet. <gülüyor> ait lan. Uçak verin bana. Ankara. Gel mi? Aha sabah olmuş. Çık çık. Sabah olmuş arkadaşlar. Çıkın. Tam olmamış mı acaba? <gülüyor> tam olmamış. Tam sabah olmamış. Girin. Girin. Gel gel. <gülüyor> gel, gel. Gün doğdu Tamam gel. Abi, hayır hayır Hayır Ya oğlum Allah Geberin ben bana ne ya İlk zombiyimizi tamam, öldürdük Barış Ne yapıyorsun? Gençler gençler, gençler gençler gençler Lan kaç Al taze et burada bunu ye zombi Artık senin ismin Hamza Hamza buraya geldi Hamza öldü Hamza'yı neden öldürüyorsun Uğur O mu bizi öldürsün Doğru Devam edelim. İlayda Hayır. ne yapıyorsun? <gülüyor> Öyle bir çıkayım dedim. Tamam. Ee, yemeği olan var mı? Uğur, Bende çürük daha. et var dilersen. Olur. Neden Pardon. <gülüyor> yiyorsun? Pardon. <gülüyor> al. Atamadım. <gülüyor> Atamıyorum. Bekliyorum. Al. Aman. Abi, o mu aldı? Lan etimi ver. <gülüyor> gel, gel. Etimi ver. Etimi ver. Tamam etimi aldım. Eti ben aldım sanırım ama. Öyle mi? Yam yamlar. İlayda etim verir misin? <gülüyor> <gülüyor> al. Ee, senden bir şey isteyeceğim. Şurada. Hayır hayır. Cidden zorlu bir görev olacak senin için. Beni öldürür müsün? Ben öldüm. <gülüyor> ben öldüm. <ben> <gülüyor> Uğur ha havalı girişini yap abi. Evet arkadaşlar videoyu bitiriyoruz. İlayda'ya teşekkürler. Barış'a teşekkürler. Uğur'a teşekkürler. Rica Daha çok VR'da Minecraft videosunun gelmesini istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.